Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar Uzun zamandır video gelmiyordu Çok uzun zaman oldu Belki bir ay belki iki ay Tam bilmiyorum İşte e, Bu e, uzun zamandır video atamıyorum Sınavlar var Okul yeniden başladı Arkadaşlar ben duyuru videolarını sildim ee, çünkü onlar olmadı. İki, videosu, iki videoyu da sildim. Ee, sitemizin videosunu da sileceğim. Ee, şimdi bugünkü videomuzun konusu Nisbatur'un telefon numarası. Şimdi arkadaşlar bir saniye Heh. Google Ads 0507 351 97 57 yazınca böyle siteler çıkıyor. Bu numara Enes, bu numaranın Enes Batur'a ait olduğu söyleniyor. Fakat daha doğru mu tam bilinmiyor. Ben bu siteye girdim arkadaşlar. Hemen açalım. Ee, bakın. Bak böyle yorumlar var. Bak ben demiş biri. Yani Enes Batur'un olduğunu söylemiş. Keşke gizlemeseydin numarasını. Bence o çünkü hesap gizli. Kesin Enis Batırdır. Çünkü ismini gizlemiş falan böyle numara böyle yorumlar var. Hepsini okumayacağım ben. Ee, siz isterseniz bu siteye girerseniz okursunuz isterseniz. Sonra Google Enis telefon numarası yazınca da böyle şeyler çıkıyor. Bakın az önce girdiğimiz site çıktı. 0500 455 Bu numara çıktı yine. Şimdi sonra YouTube'a Enes Telefon numarası yazınca Böyle videolar çıkıyor. Kimisi bazı yani 118-118'e soruyor. Bazıları 118-180'e Soruyor. Bazıları Direk alıyor. Açtı diyor ama açmıyorlar. Bazıları videolar Sarısında açmadı. Ee, sonra açtı videodan sonra açtı falan diyorlar. Ama ben inanmıyor, inanmıyorum. Ee, sonra YouTube'a yine 0507 251977 yazınca böyle videolar çıkıyor ama çok az video çekiyor. Çıkıyor ya, 7 tane. Bakın. Yaklaşık 7 tane. Evet arkadaşlar bu videomuz çok kısa oldu. Biliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 50 abone yaz kaldı. İnşallah hafta sonu 50 abone oluruz. 50 abone olunca da 50 abone özel video çekmek istiyorum. İnşallah yaparım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz buraya kadar geldiğinize göre arkadaşlar ben bunu montajla birleştireceğim bunu sonra çekiyorum biraz sonra çektim videodan çeken yani çekiyorum işte neyse ee, arkadaşlar video tam ekran görünmeyecek galiba ben de tam bilmiyorum eğer Tam ekran görün, görünmezse kusura bakmayın öyle çekmek zorunda kaldım. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere.